Mağaza satış ekranımızda varyantlı satış işlemini nasıl gerçekleştirebiliriz? Varyantlı satış işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle stok kartı yapısında varyant özelliklerinin seçili olması gerekmektedir. Stok kart listesine geldiğimizde burada varyant oluşturacağımız stokumuza gelip burada daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz malzeme özelliklerinden ürünlerimizin varyantlarının seçil olması gerekmektedir. Her bir ürünü ilgili varyantlarını seçtikten sonra varyant oluştur dediğimizde bu ürünümüz için varyant eşleştirmesini yapmış oluruz. Bu şekilde stok kartlarımızdan vazgeç diyerek daha sonrasında satış ekranımıza gelerek Daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz tekstil ürün grubumuzdan herhangi bir varyantlı ürünler grubundan ürünlerden birini seçerek ürünü çağırabilir. Burada karşımıza gelen ekranda kalemin içerisinde yer alan varyantlar karşımıza gelecektir. İlgili varyantlardan herhangi birini seçip farklı beden ve renklerden seçim işlemi sağlayarak kaydet dediğimizde ekranı alırız. Ya da barkod kısmından daha öncesinde stok kartlarımız için oluşturmuş olduğumuz barkod numaraları ile ürünümüzü çağırabilir, ilgili ödeme planlarından birini seçer ve satış işlemini gerçekleştiririz.